Evet arkadaşlar hatırlarsanız ben size önceden bir tane Minecraft Bedava Premium'da sağlanır kanıtlı %100 diye bir tane video yapmıştım. 345 gürültürümü alıp fakat fazlasıyla abone kazanamadım. Bundan dolayı sen büyüklenme. Seni sevme. Bundan dolayı kendim araştırıp bir tane site buldum ve bu siteden bedava Premium alıyorum. Ee, uygulama falan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı yani uygulama indirmeyecekler. Videodan otomatikman çıkabilirler. O zaman videomuza geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökhan Gençler ve bugün tüsel birlikte arkadaşlar Minecraft'ta bedava premium hesap nasıl alınır ondan bahsedeceğim sen bir gitsene ya evet kendim araştırdım kendim buldum tamamıyla ee, reklam vardı diyenler şu önceden yani şu videomuzdan şu videoda reklam var diyen bir tane Arkadaşlar. Bekle ya. Çıkmasın. Şu arkadaş. Bu sefer kimdi arkadaşlar? Reklam koymadım. Evet, bu sefer kimlere reklam koymadım. O zaman hemen sitemizi tanıtalım. İlk öncelikle sitemizin ismi arkadaşlar Easy, Easy MC. E A Z M C diye yazılıyor. görmüş olduğunuz gibi. Ben girmiştim. Bayağı biznelik burada. Karşımıza çıkan X diye buradan giriyoruz arkadaşlar ee, ve burada burada slant diye bir şey var. Şimdi arkadaşlar buradan Slient diye yazan bir yer var. Bunlara girmemiz ilk öncelikle. önce basıp buradan bilgisayarınızın versiyonunu seçip indiriyorsunuz. Ben Windows'tum zaten ben indirdim. Hatta şu şekilde göstereyim sizlere. Ben de zaten var görmüş oldunuz bir izinlense. Bunu açıyoruz. Evet. Eee. Başladı, Evet. Bu sizde mojak olarak şey olacak. Böyle bir şekilde olacak yani mojak olarak seçilmiş olacak. Buradan easy MC'ye basıp ee, Yani buradan aramız bitti. Geriye doğru geliyoruz. Ya yani ben kolay canlatmaya çalışıyorum elinden gelince. Buradan gete basıyoruz. Burada dediğim gibi o Minecraft lazım arkadaşlar bunları girmesi için. Yani açıklamaya tekrardan linkini koyacağım. Burada şöyle bir tane token var. Bunu isterseniz kendiniz CTR'e yapıp kopyalayabilirsiniz. İsterseniz de şuradan yerden kopyalayabilirsiniz. Ben böyle kopyalayacağım. Buraya yapıştırıp redeem'e basıyoruz. Ve karşınıza böyle bir yazı gelecek. Bunu Türkçe çevirdiğimizde Minecraft'ınızı bu Neydi hesap otomatik otomatikman giriş yapılmıştır. Minecraft'ınıza çıksa, Minecraft'ı yeniden başlattım ve oyuna Evet Evgeç play yok ama ya kafamdan uyduruyorum. Neyse. Hemen o zaman Minecraft'ımıza girelim. Bu arada Roblox videoları gelecek ha. Haberiniz olsun. Roblox çekmeyeceğim. Ne değil. Bilgisayarı tertemiz yaptım. Bak sen. Arkadaşlar ya, yani bildiğiniz küçük bir alan var. Bak 189 çık ve görmüş olduğunuz gibi bakın. Karo, Leon, X. Bakın aynı Karo, Leon, X. Hiçbir harfi bile değil. Hemen oyunuza girelim. Bunu da artık kapatabiliriz. Benimle Minecraft açılıyor. Bu arada fark ettiyseniz video birazcık daha az ilerliyor arkadaşlar. Ben de keme birazcık ayar yaptım. Evet açılıyor. İşte açılıyor. Özel Minecraft. Bu arada arkadaşlar 1.8.9'da buldum. Sürümlü modlarımız var arkadaşlar. İsterseniz bu modları sizlere tanıtabilirim. Yani yorumlara tanıtmamı istiyorsanız bir yazmanız yeterli. Tanıtma diyorsanız iki yazmanız yeterli. Eğer Roblox videoları gelsin istiyorsanız da üç yazmanız yeterli arkadaşlar. Yani girip hiçbir sıkıntısı yok. görmüş olduğunuz gibi. Bana kaç dakika olmuş video. Dört dakika. Bayağı az anlatmışım. Hiçbir azıcık daha yavaş anlatsaydım. Neyse. Neyse. Benim 10 tane modum var. Görmüş olduğu gibi hiçbir sıkıntısı yok. Hatta tek oyuncu falan da girebilirsiniz. İsterseniz Minecraft Survival videoları da çekebilirim. Onun içinde 4 lazım. Yani yorumlara 4 yazmanız gerek. Bir de arkadaşlar bakın o kadar ben emek veriyorum arkadaşlar Yani Bildiğiniz ben size bunu göstermek için yani bayağı bir denemeler yapıyorum. Mesela bazen yanlışlıkla laf falan filan ediyorum. Ondan dolayı bayağı görüşüyorum. Bir kanalda abone olun bizde bir abone kazanalım. Yemin ederim ayıp denilen bir şey var yani bizde abone kazanalım. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Bu arada size şu anda ekran gözükleyebilir. O bandı kimle alakalı? Benimle alakası yok. Şöyle mesela Minecraft'ta gezinelim. Mesela ne yapalım? Şuradan bir tane blok alalım. Şuradan bir tane bir tane ev yapalım. Yani örnek veriyorum. Al şu zombi geliyor. Nerede yok burada oyunun sesi birazcık yüksek şuradan 50'ye çekelim siz. Ee... Şurada küçük yapraktan ev yapalım mesela. Dekorasyon olarak hem elimizin hızı da gelişir. Bakın arkadaşlar jitter'ı görün bakın hazır mısınız? Bakın şimdi arkadaşlar jitter'la öyle bir yapacağım ki arkadaşlar yere bile düşmeyeceğim. Bu arada birazcık alışık değilim yani düşebilirim ondan dolayı bakmayın. Şöyle bi. Ya Allah. Bakın şimdi iki blok iki blok. E tabi yani düşük bir sürümden ne bekliyorsun bu arada bir Ne yapıyorsun burada? Gel gel gel. Nerede? Arkadaşlar biz olmaya nasıl dikkat eder? Bam. Oyun adam ne oldu ya? Burada inşallah video şu anda kasmıyordur ve kaliteyi birazcık arttırdım görmüş olduğunuz gibi. Öyle eskisi gibi. Vaa orada bak. Vaa vaa. Va. Aptak. Ne bunlar çıkartalım atar şu bir kriyöz çekelim. Neyse evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da umarım video beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum kendinize çok çok iyi bakın. İyi haftalar, iyi tatiller.